Herkese merhabalar. Ben Ayhan Göksu. Bugün Creo Illustrate ile bir mekanizma animasyonunu nasıl kurgulayabiliriz? Bununla ilgili bir uygulama gerçekleştireceğiz. Şimdi Illustrate'te bildiğiniz üzere Tools sekmesi altında bir assembly komutu var. Fakat bu esemble komutunu biz daha çok sembollerin parçaların yanına yanaştırılması için, örneğin bir anahtarın bir cıvatanın yanına gelmesi için veya bir çekicin bir burcun yanına gelmesi gibi işlemler için kullanıyoruz. Yani çok komplike montaj işlemleri için, işte bir mate tanımlanması gibi, konstrünt tanımlanması gibi işlemler için. SMD tohumu aslında Illustrate'de kullanmıyoruz. Zaten Illustrate ürün ağacında herhangi bir konstruyen yapısında tutmayacaktır. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Herhangi patlatılmış görünüş oluştururken biz parçaları serbest bir şekilde sağa sola çekiştirebiliyoruz. Ve bu sağa sola çekiştirme işleminde de Illustrate bize data üzerine herhangi bir hata vermiyor. Çünkü yapısında Illustrate'in bom yapısında herhangi bir parametrik yapı yok. Herhangi bir konstruyen yapısı yok. O yüzden de şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Herhangi bir e, montaj işleminin tanımlanması veya bir mekanizma işleminin tanımlanması Crio Illustrate üzerinde mümkün değil. Peki biz bu mekanizmanın oynatılmasını nasıl gerçekleştireceğiz? Burada Crio Parametric tarafından destek alacağız. Şimdi datamızı Crio Parametric programında açalım ve buradaki mekanizma ilişkilerini ve animasyonu Crio Parametric üzerinde nasıl kurgulayacağımızı bir inceleyelim. Şimdi buradaki animasyon şöyle elle çalıştıracak olursam bakın bom yapılarının ve ön kısımdaki kepçe yapısının çalıştığını görüyorsunuz bakın. Burada mekanizma ilişkileri lift mekanizm isminde alt montajın içerisinde yerleştirilmiş bakın. Bomların olduğu alt montaj şöyle yandan gösterecek olursam yeniden oynatalım burada. Bakın bom yapılarının oynadığını görüyoruz. Burada 3 adet mekanizma ilişkisi tanımlı. Diğer bölümler normal, standart e, Krio'nun konsürenleri ile tanımlanmış durumda. Tanımlı olan mekanizma bakın şuralarda görüyorum. Bir şurada dönme için pin tanımlı. Burada slider tanımlı olduğunu görüyorum. Aynı şekilde buradaki piston üzerinde de slider tanımlı. Şöyle göstermem gerekirse parçaların montaj ilişkilerini. Zaten ürün ağacındaki ürün ağacında parça ismin yanındaki ikonlarla belli oluyor mekanizma ile tanımlı olduğu. Edit definition dediğimde pin tanımlamasını görüyoruz bakın serbest dönmesi için. Buradaki pistonun ileri geri gitmesi için yine gördük bakın mekanizma ilişkisini edit definition diyelim. Slider bağlantısı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde buradaki piston yapısında da edit definition dersem eğer piston koluna bunu da slider mekanizma bağlantısıyla bu bölümde tanımlı olduğunu görüyoruz. Şimdi mekanizma ilişkisinin nasıl sıfırdan kurulduğunu bu videoda göstermeyeceğim. Bunun için informatik YouTube kanalımızdaki diğer kriyo parametrik uygulama videolarına bakabilirsiniz. Oradaki videolar arasında anlatılıyor mekanizma ilişkilerinin kurulması. Ben bu bölümde mekanizma ilişkilerini şöyle kriyo parametrin mekanizm modülünde açıp ki mekanizma modülünü standart lisansla açabilirsiniz. Sadece eğer MDO modülünüz yoksa dinamik analizler gerçekleştiremezsiniz ki benim şu an zaten herhangi bir mekanizma analizi değişim yok burada. Yalnızca bir e, hareket kurgulamak istiyorum. Şimdi burada hareketi kurgulamak için önce aslında işlemeye başlamadan önce bir start pozisyonu belirlememiz gerekiyor. Start pozisyonunu Cryo'nun snapshot'larından yapıyoruz. Şu Direkt komponansı açarsan bakın şu an aslında bir start pozisyonu, lift start olarak var burada. Başlangıç pozisyonu bu. Nasıl snapshot oluşturabilir? Snapshot oluşturmasında herhangi bir şey yok. Bakın şöyle parçaların konumunu ayarlayıp diyelim ki burada bir snapshot oluşturacaksınız. Şurada fotoğraf makinesi butonuna kliklediğinde o snapshot'ı alıyor. Bir tane daha oluşturayım. Az daha yukarıya kaldırayım. Şöyle yapalım. Bir snapshot'ımız da burada olsun. Bakın başlangıç pozisyonu birinci oluşturduğum snapshot ikinci oluşturduğum snapshot snapshot oluşturursanız sizin için daha iyi olur başlangıç pozisyonundan e, animasyonunuz oynamaya başlayacaktır o yüzden snapshot önemli şimdi servo motor yani yalnızca hareket tahriği vermek için motor tanımlaması gerçekleştireceğim şöyle yeniden bir tam yan bölümden bakalım nereden vermemiz gerekiyor zaten 3 adet mekanizmamız vardı bir şuradaki dönme için ikincisi şuradaki pistonun hareketi için üçüncü bölüm zaten şu kepçenin hareketi için. Şu an bunun yukarı kalkmasında bu üçüncü pistona ikinci pistona vereceğim hareket tahriinin herhangi bir önemi yok. Yalnızca yukarı kaldırmak istiyorum ilk etapta. Şöyle bakalım. Görecek olursam yukarıya kalkmasını. Şimdi acaba pinden mi vermeliyim tahriyi yoksa pistondan mı vermeliyim? Onu inceleyeceğiz. Şimdi bakın yukarıya kalkarken Yukarıya kalkarken parçamız dikkat ederseniz bakın belli bir konumdan sonra sol kısımdaki parça saat yönünün tersine dönerken belli bir yükseklikten sonra saat yönünde dönmeye başlıyor. Şöyle yavaş yavaş tekrar kaldıracağım. Harekete dikkatli görün. Bakın bu noktadan sonra geri hareket etmeye başlıyor. O zaman bu noktada benim tahriyi piston üzerinden vermem daha doğru olacak. Çünkü buradan pin, pin bağlantısı üzerinden verirsem belli bir yerden sonra durdurmam gerekecek olan pistondan verirsem başlangıçtan sonuna kadar hangi yüksekliğe kalkıcı yüksekliğe kadar uygulayabilirim. Şöyle snapshot'ımızdan tekrar başlangıç pozisyonuna dönelim. Aynı zamanda kepçenin pistonu içinde ayrı bir motor uygulayacağım. Şöyle servo motoru seçiyorum. Slider bağlantısı üzerinde. Yönünü değiştireceğim. Şu an aşağıya bakıyor çünkü. Yukarı yöne doğru. Position olarak değil. Velocity hız profiline baktığımızda sabit bir hız olarak tanımlayacağız. Şu an birim sistemi inç olarak olduğu için inç bölü saniye görüyor. 2 inç bölü saniye olarak tanımlıyorum. Birinci motorumu. Aynı zamanda şurada iki pistonda da var bakın. Slider bağlantısı. İkisi için ayrı ayrı tanımlamaya gerek yok. Biri birine tahrik verdiğimizde zaten diğerde de hareket edecektir yönü aşağıya doğru doğru olarak görüyorum bunu da velocity olarak verelim aynı şekilde 2 inç bölü saniye olarak vereceğim bu noktada şimdi motor tanımlamalarımı gerçekleştikten sonra geriye kalan tek şey buradaki analizin kurgulanması yeni bir analiz oluştur diyorum oluşturacağınız analize bir isim verebilirsiniz Mesela Lift Motion 0.2 diyelim buna. 0.1'ini daha önce yaptım çünkü. Burada bakın dinamik analizde falan işimiz yok. kinematik analiz ki bunu standart kriyo lisansı ile çalıştırabilirsiniz. MDO modülünden bahsetmiştik. MDO modülü dinamik analiz çalıştırır. Bunları zaten eğer MDO modülünüz yoksa elinizde çalıştıramayacaksınız. 12 saniye için koşturacağım bunu. Diğer değerlere dokunmuyorum. Başlangıç pozisyonunu ayarlayacağım. Snapshot'ı almıştık burada. Lift Start'ı başlangıç pozisyonu alıyorum Motor sekmesine gelinize bakın oluşturmuş olduğunuz motorlar zaten otomatik olarak buraya gelecektir. Burada yalnızca şuna dikkat etmek gerekiyor. İki motorda bakın başlangıçtan sona kadar çalışacağını görüyorum burada. Şimdi eğer ilk motoru ben başlangıçtan animasyon sonuna kadar çalıştırırsam belli bir noktadan sonra daha fazla yükseltemeyeceği için analizim o noktada bölünecektir. O yüzden bunu sonuna kadar çalıştırmak istemiyorum. 12 saniye boyunca çalıştırmak istemiyorum. 7,5 saniye boyunca çalıştır diyorum. Motor 2 ön kısımdaki motorumdu zaten. Bu da 6. saniyede başlasın ve sona kadar devam etsin. Bu şekilde bir run diyorum analizime ve şu an analizi oynatmaya başlıyor. Bu bölümde bir analiz koşturduğu için yani biz analizden animasyonu elde etmeye çalıştığımız için analiz biraz böyle daha atlayarak gider adım adım gider. Bunu daha seri bir halde göreceğiz sonrasında. Ve hareketimiz sona erdi okey diyerek bu analiz penceresini kapatıyorum bakın oluşturmuş olduğum analiz burada ve bu analizden bir hareket bir animasyon elde etmiş olduk playback bölümünü açarsam bakın mekanizmada şuradaki playback butonundan buradan yeniden koşturabilirsiniz isterseniz play butonuna tıklayarak hareketi baştan sona yeniden koşturabilirsiniz şöyle yeniden koşturmayacağım ben hareketi Şimdi bizim esas ihtiyacımız olan şey bir FRA dosyası yani şu ana kadar hiç şu soruyu sormadık ya biz neden KRIO parametricte mekanizma modülünde bir analiz kurduk ve oradan bir animasyon çıktı elde etmeye çalışıyoruz. Neden normal kriyonun applications'daki işte animasyon modülünü kullanmadık? Çünkü applications'daki animasyon modülü size video formatında çıktı verir işte avi formatında MPEG formatında çıktılar verir. Bizim esas ihtiyacımız olan şey bir FRA dosyası. Bunu bize mekanizma modülünden elde ettiğimiz animasyon veriyor bakın. Export Datronin FRA file diyor. Neden FRA dosyası? Çünkü Creo Illustrate bizden bir FRA dosyası isteyecektir. Bakın şöyle Creo Illustrate üzerinde yeni bir figür oluşturalım burada. Şöyle Duplicate diyelim. Şunu kaldıracağım buradan. Rename diyelim figürümüze. mekanizma animation diyelim animasyon diyelim bakın burada import animation var kriyo parametrikten export edeceğiz buradan import illustrate üzerinde import alacağız illustrate ne istiyor bizden animasyon dosyası olarak fra dosyası istiyor bakın bu fra dosyasında mekanika file'den yani kriyo parametriğin mekanizm modülünden elde ediyoruz şimdi Dilerseniz yeniden isimlendirebilirsiniz. Burada e, Analize Definition 1 diye kaydedecektir bunu. Benim daha önce kaydettiklerim de var. Onların üzerine kaydedecektir. Peki yeniden isimlendirmek isterseniz nasıl yapacağız bunu? Analize Edit Definition derseniz diyelim ki Lift Motion 02 olsun bu. Okey dedim. Bakın Play ismi de değişecektir. Lift Motion 02 buraya geldi. Ve Export düzelt diyerek bu hareketi export ediyorum. Mesaj ekranında da evet lift motion 02'nin diske kaydedildiğini görüyorum. Burada nereye kaydedecektir? Dikkat edin. Working directory'nize kaydedecektir. Eğer working directory'ye çalışmanın en başından ayarlamadıysanız, Cryo parametreğin config pro dosyasını yani Cryo'nun ayar dosyasının olduğu klasöre kaydedecektir bu FRA dosyasını. Şimdi bu pencereleri kapatalım. Cryo Illustrate'e geri dönüp o FRA dosyasını buraya import alalım. Bu aşamadan sonra yapacağımız gayet basit. Direkt import animation diyerek FRA dosyasını içeriye alacağız. Zaten yeni figürü oluşturmuştuk. Düz bir animasyon olacak şekilde kurguluyoruz. Import animation diyorum. Benim working directory'im başlangıçta ayarlıydı. Şuraya kaydettim ben onları. Lift motion 02. İçeriye alıyorum. Zaten içeriye aldığım gibi bakın animasyonun içeriğinde görüntülendi. Şöyle oynatırsam biraz hızlı bir şekilde oynuyor. Biraz süresini uzatalım. Şu bütün animasyon 5 saniyede gerçekleşmesin. Şöyle 9 saniyeye kadar uzatıyorum ve ön izlemesini bir görelim şimdi. Evet, gördüğünüz gibi Kryo Parametric'ten faydalanarak Krio işte mekanizm modülünün bize vermiş olduğu FRA dosyasından faydalanarak Krio Illustrate içerisinde bir mekanizma animasyonu kurgulamış olduk. Mekanizma animasyonlarınızı eğer Krio Parametri programınızda elinizde varsa bu şekilde kurgulayabilirsiniz Illustrate üzerinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.